Leyla güzel hanımdır, o senin hanımdır, sen olun kastesi, o da dermanıdır, ne güzel hanımdır, o sen olun kastesi, o da dermanıdır, ne güzel hanımdır, sen onun kastesi. Hadi dermanım ver Güle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 Üzülmüyorum, üzülmüyorum, gülüm, gülüm, gülüm, gülüm. Benim yarım gülüm. Ölüm ölüm ölüm ölüm ölüm ölüm gülüm gülüm gülüm benim yarım gülüm seyran'a bak dünyalarda ki stan Zaman acılar verme beni, zaman zaman. Sevgi beni aldı beni, kaldı beni. beni. Zaman acılar verme beni. Çöker düş olur, olur. zaman zaman. O beni koyun, zaman zaman. Ey çöker <gülüyor> olur. Insan olur. Ben de bir neydim kimele Şeytan zaman zaman zaman Güvenmele bir yerdim Sen de beceni bulurum Ben de bir neydim kimele Şeytan olur zaman zaman O benim senle doyum gelip zaman zaman Belki biraz peşman olurum İnsan olar zaman zaman, o beni kahroyu zaman zaman, belki biraz Vay başım şimdi niye Rahkara surlama Tuhani röndere